Hoş <gülüyor> gelmedi ha. Bütün arabaların yolunu bekledik. Bu lan? Neye yarar ki? Aha. Çektim okey. İnşallah Ne? Like kere bin eş aldır ya. bastı ne o ya? Bak oyor oraya taş çaldım. Ne diyorsun oğlum? Manyak manyak konuşma ya. Bu babanın düşmanı sikin. Ne? Lan senin benim. Bana... Lan bırak Allah şuraya. Lan lan ne dedi bu? Babanın düşmanını sikim dedi. Ne? Tamam dur. Dakika, bırak, bırak bırak bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi bu babamın düşmanı benim de düşmanımdır. E bu bu bu, bu iple babamın düşmanını siktiğine göre e Ba bir şey olmay. La boş ver senin sulaline bir şey olmay. Siz sulalayı teyit geçtin. Ama bit. Okey, orçey yok. Yemin et. Yemin diyorum. Ama biz kuz ki bir daha okey oynarsam 80 bininci dakikada gol yalalım. Aa bak büyük yemin ettim. Hadi kulağıma eltil sözler füzonda. Sen onu e beğen anneanne avrakini gelmişini geçmişini ya ne diyorsun terbiyesiz köpeksüzün o muntura ya kızım bu kadar otuzum yatırdı sülalinde kalaylamadığım kimse kalmadı İn altına in aşağı dedim sana. Allah belanı versin yaşa ve alt tarafı bir inşağı dur hocam bize ne zararı var ki ya ne ya biz ne edebiliriz ki hocam ya bence karışmayalım hocam ya ne yaparsa yapsınlar zaten işim var tükeni açacağım evladım hiç duymaymışsınız okumaymışsınız Huruyan dereleri, yeşillikleri, çürüyen ağaçları ha. Kırmızı benekli alabalığı da unutmayalım hocam. Bundan sonra onu, ne yaparsınız? Bak düşat ince uçlu şarjınız var mı dur? La bende var keş benimki ince uçlu. Hah. Sağ olasın. Ey Duydunuz mu? İsmail abi'nin şarjı ince uçluymuş. He. Esin mi değilsin. Dema ya. Ulan kalbine bakmış diyorsun ki kalbim işlidir ha. memural memoral inceliği değil, işlevidir. Şarj değil mi biri La baba bak sıtmayım gaganız ha. Hafifçe bak Allah gol gol. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Buran okumayı, out oldu diye amin değilsin, taca çıktı top diye amin değilsin, gol oldu iyi amin değilsin. Sen bir konuşma daha Ya bu kadar da şekilcilik olmaz mı canım? <gülüyor> dayı. dayı, dayı selamünaleyküm, aleyküm. Aleyküm selam. Dayım, Bükrüdere sepahını biliyor musun? He, biliyorum. O neydi? Hamzi dur. Onu görüyordu, ne işi var onun orada? Baz istasyonu dur. Ula oraya ağaç şeklinde baz istasyonu kurulduğunda kaldırtmadık mı? Kaldıttık. Baca şeklinde baz istasyonu yaptıklarında da karşı çıkmadık mı? Çıktık. E, buraya niye karşı çıkmıyorsunuz? Bu hamsi düdüğü. Ay senin kafana. Ula hamsi şeklinde çuk bulsanız tavaya atıp yiyeceksiniz ya. Ula... Ya ozun ayı. Ula bu ne boşuna değil mi? Allah'a emanet olun. Ula fataylı düğün kabriye. İlok. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsunuz? Lan şimdi de oraya mı çizdim? İlla Kadınlar muhtar toplanmışlar ya işte, ahat mahat yakıyorlar. Ama Lan muhtarın evine gideceğine, kendi evine git. İneklere bak. Sen istedin, biz yaptık, Sonumuz bizzat Ne lan sen? Gel çakma kimse elini. Ulan astarı da yok lan, astarı da yok. Köyü mü sikeceksin lan sen ha? Köyü mü sikeceksin bezerek? Bu seferde bunu mu düşürdün lan? He? Eşek emanet Nuri geri götüreceğim. Bakım yapacağım, bakım. Senin nasıl bakım yaptın mı? herkes biliyor. Sen emanet, emanet demen eşek. Erkek bile lan sen bunları, inek. Bana bak, muhtarın eşkeğe de kaybolmuş diyorlar, epey diriyormuş. Seni ahırdamıyorsa hala. Bakım yaptım da, saldım gitti. Allahı seni hiç gözüm tutmadı zaten. Lafını çok duyuyorum sağda solda. Gel, Sağ, gir içeri. Mendebur. Asıl seni sikmeli amına koyum. Mirasçoğlanmalı ne tümeli. ...üç beş olan olmadıktan geri. Lan amına kodumun deli soykası. Ben... İkide bir buraya gelme lan. Hem benim askerliğimi kirliğimi yaktılar, ben yirmi sekiz ay yaptım. Niye yakmışlardı ki? Boşver karışık bir olaydır. Ne karışıyor be? Sen kadını yakalamadın. Kadın mı? Rıfat, ayıp oluyor ama. Evli bir kadın hakkında ne biçim konuşuyorsun? Kadın bir de evli miydi? Ulan evli olduğunun için söylüyorsun. Ben söylemedim ki. Geçen sefer yine gittik pavyona, içeri girdim, sahibi geldi. Dedim Feri nerede? Ben orada bir manita var. Feri söyle benzediği için ben Feri diyorum. Asıl ismi Gülşen, Arkadaşlarda münevver diyor. Yalnız kaldığımız zaman da ben kuzu diyorum. <gülüyor> ya o kadar güzel ki yani. Ona Mansu Evet abi. Sen de bunu yedin. Evet abi. Çay söyleyeyim abi? Yok ben söylerim çay, sen içeri geç içeri. İçeri geç. İçeri geç. Ya amanakodu! Ee, yerine bir şampuan çıkmış diyorlar. Haberin var mı? Duymadım Sayın Başkanım. Nasıl bir şey? Kıçına sürüyormuşsun. Evet. Oradakilere döküp kafada çıkarıyormuş. Kıvırcık buvırcık idare edeceksin artık. <gülüyor> <gülüyor> İlahi Reis Bey. Sen ne olduğunu biliyor musun? Biliyorum tabii. İstanbul'da görmüştüm. Lüzumsuz bir şey. Katiyen sinemanın yerini tutmuyor. Orada dur Latif. Fazla yaklaşma. Biliyorsun bahçede zararlı ot istemiyoruz. Şimdi radyoda Zeki Müren şarkı söylemiyor mu? Söylüyor. İşte onu söylerken hem dinleyip hem göreceksiniz aynı anda. Peki Zeki Müren de bizi görecek mi? Vallahi orasını ben de bilmiyorum. Kim yaptı lan bunu? Kim? Baba! Duvarı yıkmışlar, bir de pirketleri kırmışlar. Duvarı yıktınız, bari pirketleri kırmayın. Pirketleri kırmamış olsalar, insan aynı pirkette duvarı yeniden yapar ama şimdi gel, gör ki... Baba, akü yok. Şarjı mı bitmiş lan? Tabii. Farları açık bırakırsanız, olur bile. Baba, akü komple yok, çalmışlar. Kapı Kaput açmışlar, bir de akü çalmışlar. E, Kapı açtınız, bari akü çalmayın. Akü çalmamış olsalar, hani... Japon malı üzerinde yazar baksana yu şa ha Aa, benim saftir hemşerim abi. Be. Yazar üzerinde Yu-şa-tu sanırsın sen onu Japon malı Yu-şa-tu dört ortaktır Yusuf, Şakir, Hakkı, Turgut, yu şa -tu. Anladın mı? İlyas, İsmail Siz Feşüt Efer'in önüne varın Emredersiniz evet, İsmail benim İrdal, bak bak bak buradayım bak Bak gördün mü bak bak zıplayıp durun bak bak Gördün komutanım Vur vur vur Ben komut vermeden kimse harekete geçmesin sikeyim beleceğini Biz burada askerlik askerlik diye sırnahtık Amına soktuklarım da hayatına bak Pardon komutanım boş bulundum Anaa Adam her birden aşıkmış ya, cık cık cık. Kerane gibi de atmosfer yapmış lan. Allah bak git ama, cip telefonudur bu be hayatı. Yemin et, varsa dünya alemcisi arkacı azıma Gel istikbalde ne görüyorsun sen? Ben bu dünyadan göçüp gidinceye kadar kendime bir karı bulabilecek mi? Yoksa el arabasına devam mı? <gülüyor> devam devam. Vereyim el arabasını da bir tür sensör he. ha. Yani. Hocan seni kimle boynuzluyor onu öğrenmek istiyor. E vallahi siz nasıl anladınız? Hmm. Senin resmin var mı? Vardır. Ver bakayım ver. Büyü yapacaksınız hocam? Allah razası için yapın. Ne büyüsün? Sen olsan hangisini seçersin? Aha. Kocan haklı. Bak doğru seçim seçimi yapmışım. Akıllı adam. Gurur kocanla. Akıllı. Kafa çalışıyor. En azından tıraşı seviyorum. Hadi yürü git. Hadi git. Git.